Hani nerede? Ömrüm baştan başlangıcı İstese yapardım başımın tacı Gizli gizli izler beni küçük cadı İstemedi sildim o yüzden Kalbinde o adı Yok artık geriye dönmenin manası Artık ya kendi hayatının kralı Serdim ben onun önüne kırmızı dalı Affedersiniz de süküne bile takmadım Gözünden bir damla dahi yaş akmadı Giderken ardından bir kez dahi bakmadın Ben de artık sevecek. Güven kalmadı. Hayat şartları beni buna çok zorladı. Unuttum adını, sildim anını. Çok pardon, çaldım değerli zamanını. Buldun ama sen de tam adamını. Şimdi sigir gitti, topla planı paritini. Taktı kiralma sına tacını. Bir elinde ise keskin kılıcı Yok kalbimin aşka ihtiyacı Gerek yok zaten hayat yeterince acı Taktı kral başına tacını Bir elinde ise keskin kılıcı Yok kalbimin aşka ihtiyacı Gerek yok zaten hayat yeterince acı Vay anasını avradın Dinledim hep, saçma sapan yalanları bitti ve öptü Başkasını. İnanayım başka peki ama söyle nasıl? Çektim ben sana güvenmenin cezasını. Bekledim aylarca o dürüst cevabını. Yalancı gelmem açsan da kollarını. İnanayım sözlerini peki ama söyle nasıl? Sildim bütün fotoğraflarını. Unutmayacağım bana davranışlarını. Toparladım geride bıraktıklarını. Düzelirim zamanla peki ama söyle. Ben gidince gel al eşyalarını Görmeyeyim yineden o lanet suratını Yaktın canımı yaksın diri senin de canını yineden aşık olurum Peki ama söyle nasıl Taktı kral Başına tacını Bir elinde ise Keskin kılıcı Yok kalbimin aşka ihtiyacı Gerek yok zaten Hayat yeterince acı Taktı kral Başına tacını bir elinde Keskin kılıcı Yok kalbimin Aşka ihtiyacı Gerek yok zaten Hayat yeterince acı Bir elinde ise Keskin kılıcı Gerek yok zaten Hayat yeterince acı taktıkır al başına tacını Yok kalbimin Başka ihtiyacı Gerek yok zaten hayat sütürünce açı